Hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zündelcan. Bugün sizlerle diyet yaparken doğru bildiğimiz 5 yanlış konuşacağız. Öncelikle ekmek yemek kilo aldırır ya da kilo vermemizi engeller. Bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Olması gereken ise şudur. Ekmek yediğimde hangi undan yapılmış ekmek yiyorum ve porsiyon miktarım ne olmalıdır? Bunun dışında ikinci olarak kilo mısır püskülü gibi bitki çayları ödem atmamda yardımcıdır ya da bunları sorunsuz bir şekilde sınırsız bir şekilde içebilirim. Bu da yanlış bir düşüncedir. Doğrusuysa bunlar sadece destek olabilir. Ancak ödeme atmamdaki önemli nokta su tüketimimin yeterli olması ve ödem sorununu neden yaşadığımı bulabiliyor olmak. Da sürekli ve sınırsız bir şekilde içmeniz zaten mümkün ve doğru değildir. Üçüncü olarak kalori kısıtlamasına gitmem ya da sadece kalorileri sayarak kilo verebileceğimi düşünmem. Burada önemli olan şey vücudunuza verdiğiniz kalorilerin vücudunuzda nasıl işlendiğidir de. Yani sadece bir kalorinin içerisinde kalmanız değil, besinlerinizi temiz ve yeterli miktarlarda doğru seçeneklerden seçerek oluşturmanız bizim için önemlidir. Dördüncü olarak kahvaltımda mı? mısır gevreği karışımları yaparak kilo verebilirim kilo vermem kolaylaşır bu düşünce de yanlıştır doğru olansa içeriği düzgün olan bir granola olabilir yulaf olabilir yani paketli aldığınız ürünlerde mutlaka içindekiler kısmını okuyarak glikoz şurubu şeker ya da başka koruyucu maddeler gibi içerikler varsa bunlardan uzak durmalısınız zaten şeker ya da glikoz şurubu gibi içerikleri olan ürünler size kısa zamanda acıktıracaktır bunu fark edersiniz. Son olarak da mutlaka beslenmenizde yaptığınız noktaları yazmanızı öneririm. Yani biz bazen hiçbir şey yemiyoruz diye düşünebiliyoruz. Ancak yazdığımızda bakıyoruz ki fark etmeden yaptığımız kaçamaklar var. Bu da bizim motivasyon kaybımıza neden olabiliyor. Yani 5. seçeneğimizde yediklerimizin farkında olmamak ve tabii ki bu notları yazarken mutlaka tartılarımızın da haftalık olarak bakılması bizim için önemli. Çünkü genelde bunun bunları yaparken bir de kişi her sabah tartısına bakıyor. Yani yapmamamız gereken 5. harekette tartımıza sürekli bakmak ve yediklerimizin farkında olmamak. Mutlaka yediklerimizin farkına varıp haftada 1 kilo takibimizi yapmamız bizim için çok önemli. Diyette yaptığımız doğru bilerek yanlış yaptığımız 5 hatayı konuştuk. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.